başından. Cumartesi günü ateşlendiğim için sabah saatlerinde korona testi olmaya gittim. Acı badem hastanesinde test yapıldı. Testim yapıldıktan sonra direkt eve geldim. Akşam saat. Dur ya böyle niye izliyorum ki? Dinliyorum ki. Instagram insta ns otur.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 şerefim üzerine yemin ederim. Eğer bir kere bile evden çıktıysam beni alsınlar, hapse alsınlar, bir daha çıkarmasınlar. Hiçbir şekilde evden çıkmadım ben. Gazin sayfalarına çıkıyor, haberlere ben çıkıyor, televizyona çıkıyor. Ben beni sanki kötü yani. bir insanmışım, yani. sorumluluğumu yerine getirmemişim, sorumsuzluk yapıp da dışarı çıkmışım diye bir göstermeye çalışıyor. Ama ben dışarı çıkmadım ve bunun kanıtları var. Fakat bunun üzerine haber yapıyorlar, adımı lekelemeye çalışıyorlar.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 İyileştikten sonra açıklayacaktım. Şu an iğrenç bir durumdayım. Mağdurum. <gülüyor> Tek isteğim evde istirahat etmek. Fakat beni zorla bu KYK yurtuna getirdiler. Hiçbir şekilde Çok kurallara uymamazlık yapmadım. Kurallara Oha de götürmüşler. Ödüm. Fakat beni buraya getirdiler. ama evde devam etmek istiyorum. Tek istediğim bu. Oğlum şaka mı bu? Öncelikle çok iyiyim, Barış Murat Yağcı. Ense, iletişimde olan tüm arkadaşlarım seslerini yaptırdı negatif çıktı. Ancak sadece bizim iyi olmamızı etmiyor. Çünkü dostlarımız Enes Batur'a büyük bazı hızla uğradılar. Plan haber, asız ve kalıcı bu insanlar bir yaptırdı kendi evlerinde, farklı odalarda, kaliteli altındaydı. Her gün telefonuyla iletişimde, dedikleydi. Ne gülüyorsun oğlum? <gülüyor> Alev Atan dedin de sağ olun story'ye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> oğlum, harbiden çok kötü bir durum bu arada yaşadığı eğer dedikleri doğruysa tabi bilinçli birer e, birey olarak kimsenin hayatını riske atmadılar avukatlarımız gereken işlemleri yürütmekle değerlendirildi herşey ortaya çekilmiş kimseyi büyük sevgi dolayı edin oha şimdi benim anladığımı anlatıyorum Enes korona olmuş bir hafta evden çıkmamış kız arkadaşıyla beraber polis gelmiş 10-15 tane alıp götürmüşler bunu kaykay yurduna, evinden. E adam zaten evinde niye yurda koymuşlar ki çocuğu şimdi? 10-15 polis dedi oğlum. Haber Türk gazetesinde haber çıkıyor ilk Ferit abi. Valla bilmiyorum. Şey. Hmm. İşler geldi. Üzücü. Yani ya, dışarı çıktı vesaire vesaire diye ondan herhalde almışlar. Tamam da kanıt var mıymış ki? İşte. Burası meçhul. Büyük ayıp ya. Hapis gibi koymuşlar KHK Kayurduna.